Herkese merhabalar Tavsiyenforumu.com üyeleri ve YouTube'daki takipçi arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Seydi Kemer Soğutma'yız. Elektra yetkili servisi Seydi Kemer Soğutma işletme sahibi Adem Kendirli ve personeli yanımızda Akif ustamız yakışıklı senin adını bilmiyorum. mu? Tuna. Tunahan Tuna ve Tunahan evet. arkadaşımız, stajyer kardeşimiz burada. Elektra 24000 BTU Jede serisi klima montajında. Bugün arkadaşlara refakat ediyorum. Ürünün teknik özellikleri ile ilgili bilgi aktaracağım. Montaj sürecini belirli aralıklarla video ile sizlere aktaracağım. Ürünün özellikleri nedir? Montaj öncesi sonrası montaj alanı ile ilgili bütün teknik detayları birazdan. Şimdi Adem ustamız önce bir keşif yaptı. 32 metrekare bir alandan bahsediyoruz. Tavan yüksekliğimiz yaklaşık olarak 2.40 Bu alan için 18.000 BTU yeterli. 24.000 BTU'yu uygun görmüş ustamız. Bu arada evimizin sahibi bir inşaat ustası Laz nehat ustamıza buradan selam ediyoruz. Ustacım evin evi ellerde birazdan arkadaşlar yıkıp dökeceklerse artık geri kalanı toplarsın. Evin hanımı arka taraftan bakıyor ev ne kadar yıkılıp dökecek acaba diye. Korkmayın arkadaşlar. Dikkatli gibi tertemiz bırakacaklardır evinizi. Başlayalım bakalım ilerleyen süreçler nasıl gidecek. Ben videoda belli aralıklarla size ufak ufak küçük da vereceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, kolay gelsin. olun Teşekkür ederiz. Adem, yüksekliği ne olarak tercih ediyorsun genelde? Evet, hayır, normalde sadece ısıtma amaçlı kullanacağımız cihazlarda 185 santim alt kısım. Isıtma-soğutma e, 2 metre. Sadece soğutma olarak tercih edilirse 2 metrenin üzerinde 2.10 binanın yüksekliğine göre. Oda da göre değişebilir. İç ünitenin seviyesinin alçalmasının sebebi e, nedir? Isınan havanın e, sürekli olarak fizik, yani yükselmeden dolayı. Yani fizik kuralı diyorsun. Fizik kuralı olarak ısınan hava yükseldiği için klimamızın iç ünitesi ne kadar yüksekte olursa e, her zaman üst talan kısmını ısıtmış olacağız. Ve kullanıcımız soğuk ortamda kalmış olacak. Bundan dolayı iç ünitenin mutlaka bu ölçülerde montaj yapması gerekiyor. Adam usta nedir elindeki? Abi şimdi burada bir bağıtımız var. Evet. Ee, buradan elektrik hattımız, bağlantımız alacağız. Tamam. Ancak montaj esnasında burada delikler açacağımız için, dübel ve boru çıkışı için. Hı hı. Buradaki anahtara gelen... Yani linye hattında herhangi bir, herhangi bir e, delik, zarar, delik vermeyelim, zarar vermeyelim için. diye. Ha, Peki sen işaretten önceden için. attın galiba. Evet. Ha Ondan şuralar. Kontrol edeceğim. Tamam. Evet. Şu bu, bu atın üstünü bir tutar mısın? Tabii ki. Evet bu aslında tam bizi uyardı. Kablonun olduğunu oluyor. gösteriyor. Ustacım bağlantıları bitirmişsin. Evet. Yani kapağı, kapağı kapatıyorsun galiba. Evet. Dübellerin kaçtık? İşte. Sekizlik. Roket düveri kullanıyoruz. Kipleri içinden çıkıyor mu yoksa kangaldan mı kullanıyorsunuz? biz kendimiz bakır borudan kangaldan kesiyoruz. Sonra alüminyum de... kullanmıyorsunuz. Alüminyum kullanmıyoruz kadar. zaten prensip olarak iş olarak alüminyum boruyu kullanmıyoruz. Bu denli kaliteli bir klimamızla bakır boruyu tercih ediyoruz. Peki bakalım. Akif ustacığım eyvah klimamız gaz mı kaçırdı ne oldu? Fıs ediyor fıs ediyor ev sahibi gitti klima <gülüyor> Akif'cim nedir bu? Ee, i̇çinin sağlamlığı yani bakın içindeki bir, e, evaptaki peten sağlam olduğunu gösteriyor bu yani azot gazını saldık anladığım kadarıyla test evet. gazı aynen eğer de. bu çubuk içeride olsaydı zaten ee, aslında sistemde bir kaçak olduğu anlamına geliyordu montaj iptaldi o zaman değil mi? aynen öyle evet. Kapıya denk geliyor mu? Hayır, burada 5 santim boşluk bıraktık. Tamam. Şimdi normal şartlarda hani burası monta için %100 uygun mu? Hayır, ancak odanın ortanın durumu itibariyle klimayı karşıya koyacak, bu tarafa bitirecek. Uzun cepheye yüklemesi gerektiği için klimanın. Tüketicimizle de yaptığımız görüşme sonucunda en son karar verdiğimiz nokta burası oldu. Yani başka montaj yapabileceğimiz bir yer yok. Çünkü açık mutfak, karşısı mutfak, burada oturma grubu, karşısında penceremiz var. Arkada bir boşluk var ama dediğim gibi de oradan direkt dışarıya üfleyecek veya kapıyı üfleyecek. Ortam için hiçbir faydası olmayacak ürün, Boş çalışmış olacak boş olan. O yüzden şu anda montaj yaptığımız yer itibariyle en uygun yer odadaki. Peki, ben ev sahibim Her ne kadar ustamız böyle anlatsa da bir sonuca bakarız, değil mi? Montaj bittikten sonra şu an sizin durduğunuz yere kadar sıcaklık Aynen. geliyor mu, gelmiyor mu? Biz ona bakacağız. Evet. Peki, görelim bakalım. Hadi, montajımız bitsin. Bekliyoruz sabırsızlıkla. Hmm. Siz e, kitleri kendiniz hazırlıyorsunuz. Evet. Bu 5-8 boru izolasyonu kendiniz geçiriyorsunuz. İzolasyonun kalınlığına bakalım ve evet, kontrol edelim. Evet. Buyurun, devam edin. Bir evet. Evet. Bu arada yaşı kaç senin usta? 32 yaşındayım. 32 yaşındasın. Evet. Senin bundan önceki mesleki tecrüben nedir? Evet. 13 yıl Arçelik Beko yetkili servis teknisyenliğim var. Branş neydi? Branş, benim ve evde aşağı, tamir, montaj üzerine. Bütün eğitimlerimi aldım. Arşelik sound'un bütün eğitimleri. Hepsinin tamamını verdi. Kurum kökenli geliyorsun yani. Evet. Ne oldu? Bıktırdılar mı? Niye bıraktın? Kendi işimizi düşündük ya. Anladım. Zaten hep sizin gibi düşünenler yüzünden yetkili servislerde kalifiye, personel kalmadı. Kifte, eski arçelik elemanlarımızdandır. Gerçekten mi? Evet. Yine Sen çalıştın mı arçelikte? Yine evet. buluştuk burada. Neredeydin? Adem aldık ya beraber aldık. Aynı. Aaa. Adem, servisten ayrılırken tek başına da çıkmamışsın. ha. Yanına adam da alıp çıkmışsın. Yetkili servis sahipleri, duyun bunları duyun. 13 yıla 13 yıl arçelik geçmişin. Yani, Toplam bütün hepsi işe giriş tarihiniz var. Tarih. Hesapta hata var galiba? Evet, kapatalım da göriz Ben öyle bir gördüm ama açar mısın? Vay. Bir daha açar mısın? Bakın ne kadar. Ha, buna göz yanılması deniyor. Demek ki. Tebrik ederim. Güzel olmuş. Elektrojede. 24 bin bitiyor. Gri üretimi. A artı artı. Isıtmada. Seher ve Scope değerlerini altyazı olarak paylaşacağım sizlere arkadaşlar. Adem o yandan gelen fiş klimaya mı ait? Tabii ki. Okay. Ha, sen onu keseceksin galiba. Keseceğiz. Sigortamızı koyup bağlantınızı yapacağız. Sigorta bağlıyor musunuz bunları? Evet. Kaç amper? 20. 20. Evet. 24'lük klima olduğu evet. için.